Deneyi yapmak için, petri kabını beyaz kağıdımın yanına yerleştiriyorum. Film rulosu kabımı alıyorum, ağzı aşağıya bakacak şekilde sabunlu karışıma batırıyorum. Ve, beyaz kağıdın üzerine koyuyorum. Veya film rulosu kabınız yoksa, kendi yaptığınız siyah kabınızı sabunlu suya batırıp, beyaz kağıdın üstüne koyabilirsiniz. Şimdi ne olacak? Dikkatle bakın! Yavaş yavaş belirmeye başlayan, Yatay renk şeritleri göreceksiniz. Kırmızımsı, mavimsi, sarımsı. Işık sabun tabakasının önünden ve arkasından yansıyor. Kendisiyle çakışıyor ve renk şeritleri oluşmasına sebep oluyor. Eğer etrafta biraz esinti varsa bu renk şeritlerinde sarmallar oluştuğunu da görebilirsiniz. Zaman geçtikçe renk katmanları aşağıya kayar ve renklerin üst kısmında ince, gümüş renkli bir şerit oluşur. Aslında bunun bir rengi yoktur, ışığı yansıtır. Ve bu katmanın da üstünde, tamamen şeffaf olan bir başka katman oluşur. Tüm bu gördüğünüz renkler ve şeritler, ışığın sabun tabakasının önünden ve arkasından sekmesiyle ortaya çıkar. Ve bu iki yönlü ışık çakışmasının sonucunda da, sabun tabakasının üstünde renkler ve şeritler oluşur. Bir sonraki videoda bunu daha detaylı olarak inceleyeceğiz. Hoşçakalın.